Ufa dolu dost insanlar diyarı Sevgisi süreklidir kopmaz gönül bağları Hepsi aynı değerde genci ihtiyarları Zamana meydan okur söken şafaklarında Bir yıldızsın çay cuma gönül ufuklarında Zamana meydan okur söken şafaklarında Bir yıldızsın çay cuma gönül Hele gündüz gece olmazları başardım. Bir anda bir kaç çağı bir arada yaşadın Yetmedi yarınlarda uçmaya kanatlandın Kimseler tutamadı kalkınma yarışında Bir yıldızsın çaycuma gönül ufuklarında Kimseler tutamadı kalkınma yarışında Bir yıldızsın çaycuma gönül Bütüneşen bütünleşen belde ve köylerinle hayat kaynağı oldun her köşe her yerinle o hamle yıllarından kalan özlemlerinle adın hep yaşayacak taptaze anılarda bir yıldısın çaycuma gönül ufuklarında adın hep yaşayacak taptaze anılarda bir yıldısın çaycuma gönül Kimseler tutamadı kalkınma yarışında bir yıldısın çaycuma gönül okutlarında zamana meydan okur söken çapalklarında bir yıldısın çaycuma gönül